Merhabalar sevgili dostlar, Organik Annem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir ürünün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğim ürünün ismi, Musullu Kahve ve Baharat Öğütücüsü. Öncelikle neden böyle bir ürün alma ihtiyacı hissettik, ondan bahsetmek istiyorum. Bir süredir biliyorsunuz, stevia bitkisiyle ilgili sizlere paylaşımda bulunuyoruz. Daha öncesinde işte balkonda stevia nasıl yetiştirilir, nasıl bakımı yapılır, nasıl... Budanır, nasıl yaprak kurutur şeklinde önceki videolarımız var. Dileyenler kanalımızdan videoları izleyebilirler. Ee, size o seriden stevia ile ilgili e, göstermek istediğim bir konu kaldı. E, nasıl toz formuna getirilir diye bir video çekeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. E, kurutmuş olduğumuz stevia yapraklarını e, bu kahve öğütücü ve baharat öğütücüyle toz haline getirebilirsiniz. Ona da bir başka videoda sizlerle paylaşacağım. Bu mutfağınızda e, değişik amaçlar için kullanabileceğiniz çok e, fonksiyonlu bir e, cihaz. İsterseniz e, kahvenizi veya isterseniz baharatlarınızı e, bu makine yardımıyla öğütebilirsiniz. Hatta e, kırmızı biberinizi mesela kurutup yine bunu pul biber ya da toz biber formuna dönüştürebilirsiniz. İşte. Ee, karabiberinizi mesela öğütüp taze taze o aromasını kaybetmeden kullanabilirsiniz. Kahvenizi keza aromasını kaybetmeden e, kullanmadan önce öğütüp o şekilde taze taze ve aromasıyla birlikte kullanabilirsiniz. Yani en temel kullanım amacı budur. Yine ceviz fındık tarzı e, çerezleri de e, öğüterek farklı amaçlar için mutfağınızda kullanmak için yine bu öğütücü kullanabilirsiniz. Şimdi bu Musullu'nun Musullu bu piyasaya yeni girmiş bir ürün. Ee, Bosch'un, Siemens'in, Simbo'nun ve diğer markaların da baharat öğütücüleri ve kahve öğütücüleri var. Fakat Musullu şu an piyasaya yeni girmiş bir ürün. Hatta şu an bizim aldığımız e, fiyatı Lasman fiyatı diye geçiyor. E, Musullu'nun iki adet öğütücüsü mevcut piyasada. Bir tanesi MSL 1001 diye bir modeli var. Bu ise mesele 1003 modeli. 1001 ile 1003 modeli arasında ne fark var diyecek olursanız 1001 modelinde e, iç haznesi sabit. 1003 modelinde ise iç haznesi sabit değil çıkarılıp yıkanabiliyor. E, en büyük fark bu. Geriye kalan işte motor gücü vesaire diğer e, özellikleri birebir aynı. E, 1001 ile 1003 arasındaki en bariz fark dediğim gibi e, 1003'ün e, Haznesinin çıkarılabilir olması ve yıkanabilir olması, bu da aslında bir çeşit e, kolaylık sağlıyor. Yani temizlik açısından kolay bir şekilde çıkarıp yıkanması bir avantajdır diye düşünerekten biz mesela 103 modelini tercih ettik. Şimdi gelin isterseniz hep beraber e, ürünümüzün kutusunu açalım. Şu şekilde çok gayet şık bir şekilde kutusunu dizayn etmişler. Şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi e, ürün özelliklerini anlatmışlar. Birazdan onlara da değineceğiz. Vakti geldiğinde önce bir açalım hep beraber. bir ütücümüz şekilde çıkaralım kutu içerisinde neyimiz var garanti belgemiz var ve bir adet de baharat ve ütücü kullanım kılavuzumuz var şöyle Yine itibariyle ütücümüzü bir inceleyecek olursak gayet şık, mutfağınızda hani dekor olarak da e, güzel bir şekilde duracak bir ürüne benziyor. Orta kısmında e, çalıştırma ve durdurma butonumuz mevcut. Alt tarafa baktığımız zaman markamızın logosu var. E, Designed by Japan yani e, tasarımının Japonlara ait olduğunu belirtiyor. Kolay tutması açısından şu şekilde pütürlü bir yapısı var. Yan tarafların elinizden kaymayı engellemek için. Alt tarafında markamız etiketimiz var. Onun dışında kabloyu kendi içerisinde gizli bir şekilde sarmak için kabloyu gizleme bölümü var. Şu şekilde gizleyerek sarabiliyorsunuz. Kablosunu gizleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olarak düşünülmüş. Şu şekilde kapağını açıyoruz. Bıçaklı hazneniz burada mevcut. Bu şekilde kilitlemeli bir sistem var. Sağa doğru çevirdiğimizde gördüğünüz gibi iç haznesi çıkabiliyor. Bunu kahvenizi veya baharatlarınızı öğüttükten sonra bu şekilde çıkarıp kabınıza aktarıyorsunuz ve kolay bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Bu 1003 modeliyle birlikte gelen özellik. Diğer kısmı ise tamamen burası motor kısmı cihazımızın. Birazdan sizlere nasıl çalıştığına genel itibariyle ses düzeyine bir fikir sahibi olmanız için kısa bir baharat da öğütelim isterseniz birlikte. Yine ürümüzün... İç haznesinde şu şekilde hani max yazan bir kısım var. Ee, ne kadar bir içerisine baharat koyacağımı nasıl ölçeceğim hani 85 gram, 100 gram diye düşünüyorsanız, buradaki max çizgisine kadar yani maksimum buraya kadar doldurmanızı e, öneriyor firma. Şuradan da görebilirsiniz Max yazısını yani burayı geçmemeye özen gösterelim. Şimdi önce şu şekilde tekrar yerine koyalım. Yerine koyduktan sonra. Hafif sola çeviriyoruz tık sesini duyunca oturuyor daha sonra kapağımızı yine üzerine yerleştiriyoruz bu şekilde oturtuyoruz biraz da cihazımızın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum size ee, Bu kahve ve baharat öğütücümüz her seferinde 85 grama kadar kahve ve baharat öğütmek için tasarlanmış ee, ergonomik bir tasarım var zarif krom kaplama gövdesi var Dayanıklı paslanmaz çelik bıçakları var. Ee, kullanışlı kordon saklama bölümü var. 200 watt güç tüketimi var. 12 fincan kahveye kadar öğütme kapasitesi var. Güvenlik için kapaksız çalışmama özelliği de mevcutmuş. Bu da güzel bir özellik. Yani yanlışlıkla kapağını açmamıştursanız çalışmıyor bu şekilde. E, Parma çocukların veya işte birilerinin parmağını sokup kendisini yaralamasını engellemiş oluyor. Evet sevgili dostlar, isterseniz kısaca cihazımın nasıl çalıştığına dair, sesinin ne kadar olduğuna dair kısaca bir fikir edinmek için küçük bir test yapalım. Şimdi e, dijital tartımla birlikte e, biraz karabiber öğütmek istedim. Şu an tartımda 24 gram e, karabiberim mevcut. Şimdi bunu toz formuna getireceğim. İlk önce kapağımızı açıyoruz bu şekilde içerisine öğütmek istediğimiz karabiberlerimizi şu şekilde boşaltıyoruz. Cihazımızın kapağını kapatıp kilitlendiğine emin olduktan sonra fişimizi takıyoruz. Evet hazır. Şimdi cihazımızı çalıştıralım. gayet kuvvetli ve e, müthiş bir karabiber aroması gelmeye başladı. Hani neden bu cihazı kullanmak isteyeceğinizin sebeplerinden bir tanesi e, tabi siz oradan kokuyu alamıyorsunuz ama müthiş bir karabiber kokusu geldi. Hani kullanmadan önce bağırıklarınızı bu şekilde öğüttüğünüzde e, aromasını daha çok hissedebileceksiniz. Şimdi bunu kafamızı açalım. Önce fişimizi çekelim tabi ki güvenlik açısından. Şu şekilde Çıkardık. Gördüğünüz gibi e, <gülüyor> Müthiş bir şekilde karabiber kokusu geliyor. Öksütecek kadar. E, gördüğünüz gibi karabiberlerimiz güzel bir şekilde toz formuna geldiler. Bu şekilde siz de e, evinizde kahvelerinizi, baharatlarınızı, biberinizi veya öğütmek istediğiniz şeyleri, çerezlerinizi e, kolay bir şekilde öğütebilirsiniz. Ben kısacası bu aleti başarılı buldum. Evet, ee, dostlar bir tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. E, size bu videomuzda Musullu MSD1003 kahve ve baharat öğütücüsünü tanıttık. Genel itibariyle biz bu ürünü başarılı bulduk. Uzun yıllar sonsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün gibi görünüyor. Almak isterseniz size de tavsiye ettiğimizi söylemekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.